Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen Sunam sunam dağlar duman aman Boşa gider de gözyaşların ağlamam Sunam, sunam kölen olayım Boşa gider de gözyaşların ağlamam Sunam surlar gören olayım yok olur benliğim çürür sebebeden yok olur benliğim çürür sebebeden suna Dağlar budum ağlamam Boşa gider de gözyaşlarım ağlamam Sulam sulam Kümlen olayım Boşa gider de gözyaşlarım o ama sunalım sunalım olayım Bazı bazı mezarıma gelirsin, bazı bazı mezarıma gelirsin. Sunam sunam, davardum ama. Dileğin kabuldur bunu bilesin Sulam sulam kölen olayım Dileğin kabuldur bunu bilesin Sulam sulam kölen Olayım. Ben muradım olmadım bunu bilesin Ben muradım olmadım bunu bilesin Sunam sunam dağırdım anama Boşa gider de gözyaşlarım ağlama Sunam sunam kölen olayım Boşa gider de gözyaşlarım a -a -a. You're